Merhabalar efendim. Geçenlerde önüme bir yayın düştü Karabaş otu ile ilgili. Ben de onun için size kısa bir özet hazırladım. Acaba Karabaş otu gerçekten dedikleri kadar etkili mi? Lavanta sülalisinin bir üyesi Karabaş otu ismi de gayet güzel gördüğünüz üzere. İçerdiği çok sayıda madde var ve bu maddelerin içerisinde fenol bileşikleri geliyor. Biliyorsunuz hep söylüyorum renkli olan bitkiler her zaman için yararlı bitkiler. Fakat bunun yanında kumarin var. Kumarin biliyorsunuz kumadin adlı. İlacın etken maddesi yani karabaşotu, kan sulandırıcı özelliğe sahip. Hemen soracaksınız ne kadar kullanılım diye. Bununla ilgili hemen hemen hiçbir elde tutulan bir bilgi yok. Genellikle çayını gün aşırı tüketilmesi öneriliyor. Deneysel olarak iltihap karşıtı etkileri var. Özellikle gram pozitif bakterilere, kolibasiline, hatta sıtmaya, mantarlara ve parazitlere karşı etkili. Bu etkilerinin büyük bir çoğunluğu da Genellikle ağızdan alınan ile değil, yağı ile ilgili. Dolayısıyla cilt enfeksiyonlarında önemli katkısı olabiliyor. Nitekim Mısır'da da böyle kullanılmış. Antioksidan özellikleri var. Hücrede üretilen bu oksijen radikallerini temizliyor. Ve buna bağlı olarak da birazdan anlatacağım. Kalp krizinde, farelerde, kalp kriz geçiren farelerde kriz alanını küçülttüğü gösterilmiş. Eski Mısır'dan başlayarak coğrafik olarak Akdeniz Havzası'na bir bakalım ne için kullanılıyor onu bir görelim. Kokusu ve rengi itibariyle tabii ki depresyon, anksiyeti, uyku bozukluklarında, baş ağrısında hatta migrende ve kokusu itibariyle aromatik, kozmatik amaçlı kullanılıyor. Biraz evvel söylediğim gibi itihap karşılığı etkenlerden dolayı akne, egzama ve cilt enfeksiyonlarında yaygın bir şekilde kullanılmış. Genellikle hierogliflerde ortaya çıkan renklerden bunun lavanta mı, karabaş otu mu olduğunu kesin olarak kestirmek mümkün değil. Onu bir not olarak ekleyeyim. Özellikle yağı ağrı kesici olarak eklem ağrılarında ve özellikle romatolojik hastalardaki artritlerde faydalı olduğu düşünülüyor. Genellikle Akdeniz havzasında bu amaçla kullanılıyor. Ama şunu da eklemeliyim ki Türkiye'den yapılan bir yayında, ...Türkiye'deki karabaş otunun uçucu özelliklerinin daha az olduğu, o yüzden diğer bölgelere göre farklı içeriklere sahip olduğu saptanmış. Başka nerelerde kullanılıyor? Örneğin bakın Filistin'de epilepside kullanılıyor. Fas ve Cezayir'de karın ağrısı, özellikle spazm için kullanılıyor. İdrar yolu enfeksiyonlarında ve kadınlardaki adet düzensizliklerinde de karabaş otu kullanılıyor. Eski Mısır ve Osmanlı'da, bunu belki bilenleriniz bilir, özellikle öksürük için ve balgam söktürücü ilaç olarak karabaşotu kullanılıyor. Kanser için özellikle denesel olarak prostat, akciğer ve diri kanserlerinde hücreleri büyümesini azalttığı saptanmış. İnsanlarda bu konuyla ilgili gene söylediğim gibi bir yayın yok. Karabaşotu genel olarak Lavanta ailesinin içerisinde biraz kenarda kalmış. O yüzden karabaşotu ile ilgili İnsan çalışması maalesef yok. Ama bakın Türkiye'den bir çalışmada insülin direnci ve meteorolik sendromu önleyici ve tedavici edici özellikleri olduğu aktarılmış. Bunu farelerde yapmışlar. Bu da gayet güzel Türkiye'den bir çalışma. Ve gene farelerde kalp krizi alanlarının küçüldüğü saplanmış. Bu genellikle yağını kullanarak bunu saplanmışlar. Yani yağının içerisindeki maddeleri çıkartarak kanfor diye, kanferol diye bir madde var. Onu kullanmışlar. O sayede bu çalışmayı yapmışlar. Bizde ise genelde kalp damar hastalıklarında bu yüzden işe yaradığı kabul ediliyor. Yani balı bile var ve size gene küçük bir güzellik neresinde bulayım. yağını hindistan cevizi ve fındık yağıyla birer damla birer damla karıştırıp pamukla yüzünüze sürdüğünüz zaman veya saçınıza sürdüğünüz zaman gayet iyi bir bakım yapmış olabileceğinizi hatırlatayım. Efendim teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.